Selamünaleyküm. Hayırlı günler sevgili kardeşlerimiz. Şimdi bugün size buhur diğer ismiyle tütsü nedir, nasıl yapılır, hangi tütsüleri evimizde uygulayabiliriz? Hangi tütsü ne işe yarar gibi genel bilgiler yapacağız ama özellikle nasıl yapılır, uygulama şekli nedir? Çok fazla soru alıyoruz bu konuda. Bununla ilgili detaylı bir uygulama Yapacağız beraberce. Şimdi öncelikle tütsünün kesinlikle kömür üzerinde, karbon esaslı bir yapı üzerinde yakılmasını tavsiye ediyoruz. Karbon hem insana yakınlığı manasında hem de ateşle dostluğu manasında önemli bir faktör olduğu için hızlı yanabilen yine karbon esaslı kömürler kullanıyoruz bu kömür hızlı yanması için sıkıştırılmış, kompakte edilmiş bir kömür. Dalgire kömürü olarak da geçiyor. Yuvarlakları da var, onlar daha hızlı yanıyor. Öncelikle yapacağımız tüsü için kömürü küçük ocakta ya da rezistanslı, elektrikli ocaklarda e, tamamen kızarana kadar yakıyoruz bu kömürü. Bunu az sonra nasıl yakıldığını göreceksiniz. Ocakta bu yandıktan sonra kömürümüz hazır olduktan sonra e, tütsümüzü bu kömür üzerine e, atarak yakacağız. Birazdan size bunun uygulamasını göstereceğiz. Evlerimizde özellikle e, defne yaprağını adaçayını çok fazla söyledik. Defne adaçayı yaprağını yine aynı şekilde kömür üzerinde yakabilirsiniz. Yalnız bugün bu videomuzda özellikle cavi taşını, cavi Cami gibi yazılan M yerine V, Van'ın V'siyle Cavi taşını e, tekrar anlatmak istiyorum. Cavi taşı, Osmanlı'da olmazsa olmaz geleneklerden biriydi. Özellikle perşembe akşamları ve pazar akşamları akşam ezanı e, vakti evlerde yakılır. Evlerin dengesinin, manevi dengesinin, enerji dengesinin tekrar kurulmasına varsa zıt enerjilerin, negatif enerjilerin evden kalan yerlerden bertaraf edilmesine, iş ise işyerindeki bereketin çoğalmasına yardımcı olduğuna e, inanılır ve e, bu buhurlama yapılırdı. Osmanlı'dan kalan gelenek şu an e, özellikle Arap coğrafyasında Libya, Tunus, Cezayir ve Mısır'da e, aynı şekilde devam etmekte. Bizlerin onlara vermiş olduğu bilgileri onlar unutmayarak sürdürüyorlar. Yalnız bizler tabii bunu maalesef unuttuk. Cavi taşı, Java adasından gelen bir taş yapı olarak uzak doğudan geliyor. Aslında bir tür fosildir ve manevi kuvveti çok fazla olan, çok fazla denediğimiz, tatbik ettiğimiz ve bütün burç gruplarına ve tüm evlere ve iş yerine uygulanabilecek. Joker bir e, buhur türü olduğu için özellikle Cavi'yi tavsiye ediyoruz. Pek çok buhur çeşidi var. E, makil Azrak vardır. Osmanlı yine çok kullandığı. Bizim Havasta'da kullandığımız e, Darfül vardır. Sakız Sandoros e, buhurları çok fazla kullanırız. Misk özellikle kullanılır. Miskü Amber kullanılır. Ee, bunun yanında kafur vardır, kullandığımız mesela bu bir kafur parçası. Kafur, o e, boğaz ve göğüs ferahlatmak için kullanılan aynı zamanda mentolde de kullanılan kokusu. Mentolun esası olan madde. Kafuru kaynak suyunun içerisine atıp e, bunun buhuruyla da nefes açmak için de kullanabilirsiniz. Kömür üzerinde de yakabilirsiniz. Birazdan bunu da göstereceğiz. Bu da çok etkili evdeki negatif enerji. Özellikle mikrop, bakteri bazı negatif enerjileri de bertaraf etmek için de çok etkilidir. Kafur. Küçük tabletler halinde satılır. Kristal e, şeklinde bir görüntüsü vardır. Bu şekilde torbalar, şeylerle, nayronlar içerisinde satılıyor. Aktarlardan vesaire bulabilirsiniz. Cavi taşını taş olarak çıkar. Ondan sonra Belli dibeklerde dövülmek suretiyle döküyoruz. Dövdüğümüz büyük parçalar küçük küçük parçalara ayrılarak kullanılabilir. Bu şekilde parçalarla satılır. Daha büyük e, küp şeklinde de çıkartıldığı şekilde mermer gibi keserek çıkartılan türleri de vardır. Bunlar dibekten geçirildikten sonra arkadaşlar Mercimek nohut büyüklüğünde parçalara ayrılır ve e, tozlaşan küçük parçacıklar da vardır. Bu hurdanlığımızın içine koyduktan sonra bu da hurdanlıkta çok sevdiğimiz bir kardeşimizin hediyesi. Selam olsun ona da buradan. Bu hurdanlığın özelliği, bakın sap tarafı elinizi yakmıyor. Bunu herhangi bir metal kabın içine koyarsanız eliniz yanar. O sebeple bir tava içerisine, yine yalıtkan sapı olan bir e, kap içerisine bunu koyunuz. Kömürümüz hazır. Kırmış olduğumuz cavi buhurumuz hazır. Şimdi bunun zamanıyla ilgili, evlerde yapılacak zamanla ilgili, özellikle akşam ezanı vakti, tam ezan okunduğunda kömürümüz hazır olsun. Kömürümüzün yanma süresinin, ısınma süresinin 10 e, dakika olduğunu düşünerek, ezan saatinden 10 dakika önce ocağınıza bunu e, koyunuz ve 10 dakika boyunca yansın. Siz o sırada namazınızı kılabilirsiniz. Kömürünüz ezan e, vaktinde hazır olsun. Şimdi hazır olan kömürümüze öncelikle cavi buhurumuzdan birkaç parça alıyoruz. Sağ elinizin 3 parmağıyla buhurumuzu aldıktan sonra kömürümüzün üzerine bırakıyoruz. Yeterli dumanı alana kadar bekleyeceğiz birkaç parça cavi taşını koyduktan sonra cavi taşını koyduktan sonra bakın buhurdanlıktan duman yükselmeye başlıyor. Bunun çok güzel bir herkesin seveceği bir kokusu vardır. Çok fazla negatif enerjiye maruz kalanlar da bu dumanın aldıklarında öksürmeye başlarlar. Bu sebeple burada durumunuzu tahlil edebilirsiniz. Şimdi Buhurdanlık içerisindeki buhurumuzu kömür üzerinde yanmakta olan buhurumuzu daireler çizerek ayetel kürsi okuyarak evinizin köşelerine, kenarlarına bütün alanı e, dolduracak şekilde dolaşıyorsunuz arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ilahe illallahü'l hayyü'l kayyum. Lâ te'ûzu bi ve lâ ne'mle. Devam ederek Ayetü'l Kürsi'yi dualarımızı okuyarak köşelere doğru yaklaşıyoruz. Özellikle Allahu la ilâhe illâ huvel hayyul kayyûm ve lâ ne'mle. Setemât maflâdemu zeliz eş fonde ve biz niye Bu şekilde dolaşıyoruz. Kapıların arkalarına giriyoruz. Bakın hep negatif enerjiler böyle köşelere kaçar. Köşelere, duvarların diplerine, evdeki manevi enerjisi olan tablolara. Bizde de burada mesela ismalar var. Kufile yazılmış. Köşelere doğru, bütün köşelere giriyoruz arkadaşlar. Ayetel küssü okumaya devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Bir odayı bitirdik. Buğurumuz kuvvetle yanmaya devam ediyor mesela. Başka bir odaya geçiyoruz. Mesela burası bizim enerji yüklemesi, uygulaması ve temizliği yaptığımız bir bölüm. Burada da kristal kuvars taşlarımız var. Bunları tütsülüyoruz. Buradaki cihazlarımız var. Bunlar tütsüleniyor. Siz de evde kullandığınız odalardaki materyalleri Tek tek tüzsüleyebilirsiniz. Bu sizin ruhsal uyumunuzla kullandığınız cihazların ya da araç gereçlerin uyumunu da arttırır arkadaşlar. Burada da bir rezonans cihazımız var. Mesela çalıştığımız alanda bu bölgeyi tamamen tüzsülüyoruz. Kendi enerjimizle yaşadığımız yerin ya da çalıştığımız yerin enerjisinin uyumlanma çalışmasıdır. Bu ve tütsü sadece ortamın temizliği değil, temizlendikten sonra da dengelemesine yarayan bir uygulamadır. Biz de ofisimizi gördüğünüz gibi bütün alanları Ayet A. okuyarak tütsü dedik. Bakın bu da misk buhuru. Misk örneği göstereyim. Misk toz şeklinde. Bunu mesela Kömür üzerine yine döküyoruz. Tabii miskin bir özelliği vardır. İlk turda bir yanar, bir patlar. Evinizde iste yapabilir. Ondan sonra da harika bir kokuyla, şu an kokuyu size aktaramıyoruz ama, e, evinizdeki tüm negatif helacizleri temizleyerek o hep kullandığımız mis kokusunu evinizde yaşamanızı sağlayacak bir buhur. Bunlar da sakız ve sandaros değişik türde buhurlar. Bunlar da aynı şekilde kömür üzerine tatbik edilir. Bir de kafur size göstermek istiyorum. Nezle grip gibi ki günümüzdeki virüslerle mücadelede de çok önemli yapı taşlarından birisi. Bunu da tütsü olarak yapabilirsiniz. Bakın kömürünüzün üzerine Kafuru koyduktan sonra kafur yavaş yavaş erimeye ve çok hoş bir mentör kokusu vermeye başlar yaşadığınız yere. Bu koku da şifa olarak Allah'ın izniyle size yansır. Bunları bu tüsülerin hepsini dualayarak şifa ayetlerini okuyarak yapabilirsiniz. Ayetler kürsülü okuyarak yapabilirsiniz. Fatiha okuyarak yapabilirsiniz. Bakın yavaş yavaş eriyor kafur ve eridikçe kokusu bulunduğunuz ortama Mentol kokusu olarak yansır. Bu marka vermek istemiyorum. Mentol türevli e, kremler kafurdan yapılmış. Bizden aldıkları ilimle bizi sattıkları malzemeler arkadaşlar. Kafuru da şekilde gösterdikten sonra bir buhurla ilgili hatırlatma yapmak istiyorum ki buhur yapılan e, ortamlarda ee, dumanla tamamen doldurulduktan sonra şu an yaptığımız bizim ofisimizde duman dolu. Bu dumanın bütün alana yayılması ve ondan sonra içeride var ise negatif enerji tabana e, duman yerleştirici tabana doğru çökmeye başlar. Bu sebeple 10 dakika kadar bu dumanı muhafaza edin. Ondan sonra camlarınızı açıp evinizi havalandırın ve zemini muhakkak süpürgeyle alın. Çünkü sizin gördüğünüz, görmediğiniz toz şekline dönüşmüş olan negatif enerji, size zıt olan enerjiler evinizin tabanına çökmeye başlar. Bununla ilgili mesela haşeratlarla mücadelede de buhuru çokça kullanabilirsiniz. Çünkü haşeratlar da bize zıt olan faktörler. Evin içinde bulunan haşeratlara karşı da evi Doldurup, özellikle cavi buhuruyla ondan sonra gözlemleyebilirsiniz ki evinizde istemediğiniz canlılar barınamazlar. Buhurun en büyük özelliği bize uyumlu enerji alanımızı kuvvetlendirmektir. Bize uyumlu enerji alanımız özellikle bu günümüz teknolojisinde maalesef yapılan elektromanyetik saldırılara... Metafizik saldırılara karşı korunmak üzere de çok etkin savunma yöntemlerinden birisidir. Hayatınızda yemek yemek gibi, su içmek gibi, nefes almak gibi olmazsa olmaz uygulamalardan birisi ve hayatı çok kolaylaştıran uygulamalardan birisi olduğu için detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştık kardeşlerimiz. Ateş üzerinde direkt olmaz mı? E, tava üzerinde direkt olmaz mı gibi sorular var. Karbon üzerinde olmasının çok büyük farkı vardır ve verimi son derece yüksek olur kardeşlerimiz. Bu sebeple özellikle kömür üzerinde mangal kömürü ya da nagire kömürü üzerinde yapabilirsiniz ama bu yeni nagire kömürleri bakın kaç neredeyse yarım saatten beri bir kömür üzerinde uygulama yapıyoruz. E, aynı zamanda uzun Süreli uygulamalarınızda özellikle havasla da ilgili uygulama yapacaksanız bu kömür üzerinde yapmanız da bu şartlardan birisi sevgili kardeşler. Bir yükleme daha yaptık. Şimdi Allah'ın izniyle ofisimizi tekrar tütsüleyeceğiz. Allah'a emanet olun. Sağlıkla, şifa ile ve afiyetle kalın. Selamun Aleyküm.